Dünya Zannettiğinden farklı bir yer bu rüya Gibi güya Aklındakilere karşı koyup da bir uyan Hallelujah Gördüklerini bir sorgula Algıla Geri dolu biri gibi davran ama Karı gibi hıçkırıp ağlama Dünya Dönüyor dönüyor Sen ne dersen sende Var mı yok bir sona Bir sonraki sayfada bekliyor Her şey inan her şey Boyun. Bu bir rüya değil, kura değil Seçtikleriniz farkında mısın? Keşfettiklerin, bildiklerinin tam tersi Rast gelsin, Kiremlerin içinde Tırpındıkça bir boğulun Ben yolum zaten beynimde Susmuş kalmış bir boğumum. Sarbaşa, bir günde, daha, bir günde, Hayat uzaktan, ya da uzaklaş hep daha yakın Hayat hep daha yakın, inan uzaktan Bilmeden, duymadan Daha uzak, sana daha yakın Bu bir bilmece gibi, ilk harfinde bir son var Sona yaklaştıkça bir hayal alır, karar anıdır Seçtikleri buna bağlıdır, hep kanatlanır ya da sakatlanır Doyma, ne varsende, doyma, duyursam da Duymaz, tutumsam da Doyma, aklımda, gördüğüm her şey aklımda Duyduğum her şey aklımda İnan her şey dün gibi benim aklımda Çünkü yanlışlar ve de doğrular Seni sürükler ya da sorgular Korkular önünde değil Arkandaysa kurtulama Ne farkındaysan yargılama Sen aklın varsa kurcalama Dünü geçmişi ve de hiçbir şey Hiçbir şeyim yok hiçbir şeyim Dünya ay ay mi? Gerçe daha yakın Dünya mı?